Aslan Burcu'nun ilk derecelerine kadar gereledi. Biliyorsunuz 2019'da Yengeç Oğlak Aksı devam edecek Kuzey-Güney Ay düğümleri Dolayısıyla Güneş Burcu, Ay Burcu ve Yükselen Burcu, kova ve Aslan olanlar artık son sınavlarını vermek üzereler. Zaten Ağustos ayındaki tutulmayla beraber artık son bir dönemeçten geçtiler diye düşünüyorum. Daha sonra Yengeç ve Oğlak aksında ilerleyecek. Yani güneşi, ayı ve yükseleni yengeç ve oğlak olanların e, bazı kadersel değişim ve dönüşümleri başlayacak. Ay boyunca Plüto, Neptün ve e, Şiron, Uranüs e, retro pozisyonda olacak arkadaşlar. E, tutulma açılarına bakacak olursak, pardon tutulma dedim. Yeni ay ve e, dolunay açılarına bakacak olursak. Şimdi 9 Eylül'deki e, tutulma yeni ay.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 Bu dolunayın ne gibi açıları var bakacak olursak. E, Satürn'e kare açısı var bu dolunayın arkadaşlar. Mars'la olumlu bir açısı var. Merkürle kavuşum durumunda. Ve e, biliyorsunuz zaten dolunaylarda Ay'la Güneş karşıtlık yaptığı için doğal olarak e, her ne kadar güzel açısı olmuş olsa bile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 Sanki bir kapana kısılmış gibi hissedebiliriz arkadaşlar. Tabi bunların etkileri burcunuza göre değişecek ve burçlara göre etkilerini anlatmaya başlıyorum arkadaşlar. Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. Eylül 2018 gökyüzü hareketlerinin burcunuza olan etkilerini anlatıyorum. Özellikle yükselen burcunuza göre anlatıyorum arkadaşlar. Tabi yükselen burcunu bilmeyenler ay burcuna veya güneş burcuna göre dinleyebilir. Ee, evet, Eylül ayında e, gündem biraz daha hafifliyor arkadaşlar diğer aylara nazaran. da toprak burçlarında oldukça hareketlilik söz konusu. Siz de bir toprak burcusunuz. Dolayısıyla e, parasal konular, e, sizin kendinizi daha rahat hissettiğiniz durumlar söz konusu olabilecektir. E, burcunuzdaki retro konumdaki Uranüs ile e, Başak burcundaki Merkür, Oğlak burcundaki Satürn'ün büyük bir üçgen açısı var. Eylül ayının ilk dönemlerinde. Dolayısıyla sizin birinci eviniz, beşinci eviniz ve dokuzuncu eviniz arasında güzel enerjiler hakim sevgili boğalar. Dolayısıyla siz aşk hayatınızla alakalı, çocuklarla alakalı, seyahat planlarınız, gelecek hayalleriniz, hayat görüşünüz, felsefenizle alakalı Olumlu bazı durumlarla karşılaşabilirsiniz. Belki çok şanslı bir yatırım fırsatıyla karşılaşabilirsiniz. Uzak yerlerden gelebilir bu teklifler. Veya uzak yerlere seyahatiniz esnasında size şanslı bir fırsat teklif edecek birileriyle karşılaşabilirsiniz veya yeni bir eğitime başlayabilirsiniz, üniversite eğitimine başlayabilirsiniz, yüksek lisansa başlayabilirsiniz. Yani kendinizi geliştirmek adına ve kendi yaratıcılığınızı sergileyebileceğiniz bir alanda fırsatlar yakalayacağınızı düşünüyorum. Uranüs'te buradan ani bazı durumlar meydana getirebilecek sizin adınıza sevgili boğalar. Evet ay boyunca güneş de başakta olduğu için e, bilhassa Merkür de başakta olduğu için başak temaları hakim diyebiliriz. E, başak burcu sizin dost burcunuzdur. Dolayısıyla 5. E, ev temaları hali hakim gözüküyor. Çocuğu olan boğa burçları çocuklarıyla ilgili, çocuklarının eğitimleriyle ilgili bazı durumlarla uğraşmak durumunda kalabilirler veya çocuk bekleyen boğa burçları güzel haberler alabilirler bu esnada bilhassa 9 Eylül civarında. Ee, onun dışında Venüs akrep burcuna geçiyor. Yani sizin 7. evinize geçiyor sevgili boğalar. Ee, bir süredir 6. evinizde terazi burcundaydı. İş ortamınızla alakalı, iş arkadaşlarınızla alakalı güzel e, durumlar yaşadınız. Alımlı pozisyonlarda bulundunuz. Şimdi Venüs akrebe geç, geçtiği zaman e, Jüpiter'de zaten biliyorsunuz akrep burcundan bir müddettir. İlişkiler adına daha olumlu bir süreçten geçeceğiniz söyleyebiliriz sevgili boğalar evlilik kararı almak için çok uygun bir dönem evlilikler için bir takım ilişkilere başlamak için ortaklıklara başlamak için hayli olumlu bir dönem sevgili akrepler Uranüsle ve Venüs'ün ilk zamanlar yapacağı karşıt açıyla beraber sadece ani bir takım durumlar söz konusu olma ihtimali vardır buna dikkat edersek herhangi bir problem kalmayacaktır 9 Eylül'de Başak Burcunda yani sizin 5. evinizde bir yeni ay meydana geliyor. Dolayısıyla 5. ev konularında bir yenilik söz konusu, yeni bir takım fikirler, düşünceler söz konusu. Başak da zaten zihinsel bir burçtur. Merkür de orada olmasından mütevellit. Sizin 5. ev konularından bir aksiyon alma halinde olduğunuzu düşünebiliriz. Çocuklar konusu olabilir. Yaratıcılığınızla alakalı olabilir. Sahne sanatlarıyla uğraşıyorsanız kendinizi sahnede göz önünde bulundurmak adına bir takım kararlar alabilirsiniz. Yani artık bu 5. ev konularında zihniniz oldukça aktif olacak sevgili boğalar. Evet 25 Eylül'de Koç burcunda bir dolunay meydana geliyor. Sizin 12. evinizde. E, bu dolunaya e, Satürn kare açı yapıyor. Mars dolumlu açısı var arkadaşlar. Merkür'le de kavuşum durumunda. Dolayısıyla Satürn'e kare yaptığı için sizin 12. yerinizde olduğu için ruhsal olarak ayın sonunda sıkıntılı olabilirsiniz, uykusuzluk gibi sıkıntılar yaşayabilirsiniz veya gizli düşmanlıklarla karşılaşabilirsiniz. Lütfen bu dönemde kendinizi çok fazla bunaltmayın sevgili boğalar. Merkür ile kavuşma halinde olduğu için zihniniz çok aktif olacak ancak... 12. ev konularında spiritüel konularda bir takım e, şeyler yapabilirsiniz. Meditasyon yaparak dua ederek artık kendinizi nasıl rahatlatabiliyorsanız ruhani ve manevi yönden bu tarz e, eğilimlere ay sonunda yönelirseniz daha olumlu olacaktır diye düşünüyorum. Mars'la güzel bir açısı var. Dolayısıyla e, tasarladığınız sizi bunaltan Konularda aksiyon almanız aslında daha kolay olacaktır. Yani içsel motivasyondan dışsal motivasyona geçme fırsatı da edinebilirsiniz. Sevgili boğalar, umarım her şey gönlünüzce olur. Önümüzdeki ay görüşmek üzere, hoşçakalın.